Bismillahirrahmanirrahim. E, sayfa 102'de kaldık. Konumuz kaza ve kader. Allah'ın ezeli sıfatlarından başlığıyla başlamıştık geçen hafta. Şimdi 102'den devam ediyoruz. Waqat tekrarladı imamu zikre iradeyi هنا. Diyor ki imam İmam-ı Azam Ebu Hanife irade sıfatını burada tekrar zikretti niçin tahkikan li yani şunu ortaya koymak için sıfatın yani kadimeten lillahi teala yani Allahu Teala'nın kadim ezeli bir sıfatı olduğunu ortaya koymak için nasıl bir sıfat bu tuhassusul mukonat bi vech tun vech yani mükevvenat dediğine yaratılanlar var edilenler bunların yani şu açıdan değil de bu açıdan tercih edilmesini, vu fi vaktin dune vaktin şu vakitte değil de bu vakitte tercih edilerek var edilmesini sağlayan Allah'ın kadim sıfatlarından bir tanesi olduğunu ortaya koymak için. Aynı zamanda ne için tekrar etti burada iradeyi? Varetten aler kerramiyye. ve bazı mutezileydi. Yani kerramiye ve bazı de reddiye sunmak, onları reddetmek için. Ne diyordu onlar? Min enne irade tuh Onlar ne diyorlar? Allah'ın irade sıfatı hadis bir sıfattır. Ee, yani özellikle mütezil bu tür sıfatları e, fiili sıfatlar bağlamında kabul ettiğini görüyoruz. Vema cümbüşum, e, onların çoğunluğu fe enkeru iradetehu li şururi vel kabahi yani Allahu u Teala'nın işte bu şerlerin ve ne diyelim yani kötülüklerin ve kabahatlerin yani kötü şeylerin var edilmesini sağlayan iradesini kabul etmiyorlar. Yani onun iradesi tamamen hep iyi şeyleri var eder diye söylüyorlar. Hatta yakulüne diyorlar ki innehu subhanahu ve te Allah teala Allahu Teala arade minel kafiri vel fasiki imanahu yani allah kafirden de fasıktan da yani günahkardan da iman etmelerini ve taat etmelerini irade eder. la kufrahu ve mahsiyetihu yani onların küfre girmelerini ve günah günahkar olmalarını dilemez. zamen minhum ee, yine onlardan iddia ediyorlar ki enne iradetel tabihi kötü bir şeyi irade etmek kabihat, kötü bir şeydir. ke halgihi ve icadihi, yani yaratması var etmesi gibi. ve, ve memnun ve medfûn, yani bu e, ne diyelim e, kabul edilemez, diyelim. Yani bu olmaz. yennel kabihah e, ki Kabih kötü olan huve kesbuhu. Aksine insanın şeyidir. Kesbidir. Vel ittisafu bihi. Onunla nitelenir. Onlara göre yakunu ekseru ma yeqav min ef'alil helqi. Yani mahlukatın yaratılmışların fiilleri fiilenin çoğunluğu ala khilafi ma fil bilad. Yani allah Teala'nın dilediğinin aksine Gerçekleşir. Bu halde sen cidden yani diyor ki Ali al Karik gerçekten bu bakış açısı gerçekten çok kötü bir bakış açısıdır. İyi bir şey değildir yani Hay salla yas bıru ale zelikere iysuk gariyeti minar ibad yani kullar kullar kulların işte herhangi bir köyün neyisi böyle bir şeye başkanı ne yapamaz sabredemez. Ve izafanıza derlik. Sen bunu bildiğinde felıl ibadî kullar için vardır. Ne vardır? Efalın iktiyarıyet. Yani tercihe dayalı fiilleri vardır ki yutabun aleyha Bununla ne yaparlar? Mükafat alırlar. Sevap alırlar. Ee, i̇nkânet taatın. Eğer bu taat olursa iyilik olur ise ve yuqabun aleyha ve e, yine bu tercihe dayalı bazı fiiller vardır ki bunlar ceza alırlar. İknaet manasıdır. Şayet bu günah olur ise. Evet. La kema zaamete'l cebriyye yani konu cebriyenin iddia ettiği gibi değildi yani bizim söylediğimiz gibidir. Cebriye ne diyor? En la abdi abdiyastan. Aslında özü itibariyle Kulun fiili yoktur. La kesben ve la Yani kulun kesbetmesi de yoktur, yaratması da yoktur. Ve enne harekatihi, onun hareketleri, yani kulun, insanın hareketleri, bi menzileti harekatil cemadati yani cansız varlıkların hareketleri neyse onlarki de odur. Yani cansız varlık hareket kendi kendine hareket eder mi? Etmez. Yani bir insan alıp onu atacak değil mi? La kudrete lehu aleyha, kulun e, herhangi bir kudreti, bir fiili yapmaya kudreti yoktur, gücü yoktur. La muessirate, onu etkileyecek de bir fonksiyona sahip değildir. Ve la kâsibete ima itibar. ya yani bu noktada dikkate alınacak, kesmeden bir kimliği de yoktur. Ve la kasta, yönelmesi de yoktur. Ve la iradete, ve la ihtiyar iradesi de yoktur, tercihi de yoktur. Vahat bat. Halbuki esasında bu görüş Cebriye'nin bu görüşü nedir? Yanlış bir görüştür. Biennah çünkü biz nufarriku ayırt ediyoruz. Beyne hareketi batşi, hareket al batşi, batşi ve hareket raşi. Yani batş demek güç, kuvvet, cesaret, zulüm gibi anlamları var. Yani böyle e, ne diyelim, yani bir anlamda iradi bir fiili kastediyor. İradi bir hareket ile mesela sallanmak. İşte Parkinson hastalarını düşünün, adam e, istemsiz bir şekilde eli sallanıyor değil mi? Yani bunun arasını biz ayırıyoruz Ve ne nâlemu biliriz ki ennel evvele bi ihtiyarîh. Yani ilk hareket, hareket el nedir? İhtiyari, iradeye dayalı bir e, fiildir ikincisi de böyle bir durum yoktur. O zorunludur. Yani bir hastalık var örneğin. O hastalıktan dolayı adamın eli titriyor. Yani engel olamıyor. Biz ıstırarî ve iradi fiilleri ne yaparız? Ayrırız diyor. Bizim konuştuğumuz iradi fiillerdir diye belirtiyor. ile. şayet şöyle sorulursa veya şayet şöyle denilirse başta tâglu ilmi Lahe ve iradetih el jabra şayet e, işte Allah'ın ilmi işte e, iradesi cebirle ilişkili olduktan sonra lazım olan yani bu kesinlikle gereklidir li ennahuma çünkü o her ikisi imma enyet alaca bi vücudü fiyle yani fiilin varlığıyla ilişkili olacak ki peç. Bu durumda zorunlu olur. O o o fiilin yapılması zorunlu. Ev bir ademi veya o fiilin yokluğunu gerektirir ki peyem <gülüyor> Bu durumda da fiil olmaz ortada olmaz. Limti nay intilabi ilmihi subhanahu Çünkü eğer yokluksa yani Allah'ın ilminde değişme olmasının imkansızlığından dolayı. Yani aksi takdirde Allah Allah için e, cehalet e, şeyini kullanmak gerekir. Yani Allah'ın ilminde ya yani hiçbir şekilde ne olmaz değişme olmaz. Ve imtinaud hanlufi muradihi an iradetihi azdır. Böyle bir şey onun muradının tersine gerçekleşen e, bir durum olur. Ruhineydim. <gülüyor> o durumda la ihtiyara mal vucubi ولا imti, ولا imtin, imtve, kata. yani böyle vücudiyetin, zorunluluğun veya müstahil olma, muhal olma durumunda şeyden bahsedemeyiz, diyor. iradeden bahsedemeyiz, diyor. iradeden bahsedebilmemiz için mümkün kavramının olması gerekir. Mümkün neydi? Yani varlığı da yokluğu da Eş değerde olan demek. yani iki ihtimal dahilinde olan demek. Yani e, varlığı yokluğa tercih etme durumu bu iradenin söz konusu olduğu yer neresidir? Mümkünün olduğu yerdir. Fel bu böyle bir soruya, böyle bir iddiaya karşı cevabımız şudurdu. Ali Yukarı Hızlı gidersem uya, uyarım ben arkadaşlar. Fel cevabı. Cevabımız şu, ennehu subhanehu ya'lem. Allah-u Teala bilir. Ve yuridu. Diler, irade eder. Ennel abde yef'aluhu ev yetrukuhu bi ihtiyarihi. Yani kulun bir şey yapması, yani e, tercihiyle bir şey yapmasını veya terk etmesini Allah bilir ve bunu irade eder. Yani bu bağlamda herhangi bir sorun, sıkıntı yoktur. Ve tahkikuhu bu konunun açıklaması da şöyledir. Şu şekildedir. Enne sarfel abdi kudretek ev iradetehu iler fiil kulun e, gücünü ve iradesini fiili gerçekleştirmek üzere kullanması kesb. Bu bizim literatürümüzde arkadaşlar, büyük kesb olarak nitelendirilir bunun karşılığı kavram kesptir Ve icadullahi teala el fiilen akibedalike bu insanın bu kesbi, bu tercihi, bu iradesi neticesinde iradesinden hemen sonra Allah-u Teala'nın o fiili var etmesi ise nedir? Kalk. O da yaratmadır. Yani bu nedir arkadaşlar? Matürü düşüncenin de temelidir yani bir maktura iki kudretin etkisi. Hocam Kul... biraz kaydırabilir misiniz ne? siz abi? Evet, tamam. Kulunkine kesb denir. Kulu ifade ederken Allah'ın Allah'ı ifade ederken ona da halk denir. Evet, Allahu Teala Halik. Allah yaratandır. Vel abdu kasibun. Kul da kesbedendir ve men yani e, ne diyelim şu kişi e, nedir sapıtmıştır yanılmıştır mimmen yazunu şunu iddia eden enallaha shael iman menel kafir Allah kafirin iman etme, kafirden iman ister ve taate minel facili yani fıskı fujura batan kötülük yapan bozgunculuk yapandan da itaat etmesini ister ve kafiru şa el kufru şa el kufra kafir küfrü diler vefaci şa el fucura ee, günahkar da günahı diler diyen bir kimse tamam mı yanılmıştır niye Çünkü e, şimdi Allah bundan yani kafirden günahkardan iman etmesini itaat etmesini istiyor Onların iddiası böyle diyor. Ama şeye baktığımız zaman realiteye baktığımız zaman kafir küfrist diyor. Günah da günah istiyor. O zaman ne olur diyor. Buradan ne anlam çıkar? Allah bunlardan iman istiyor ama bunlar tam tersini yapıyor. Bunun çıkacağı anlam şudur. Fekal ebet galip olduğu anlamı çıkar. Meşiyetuhuma onların dilemeleri meşiyetallahi subhanallah. allah Teala'nın dilemesine galip çıkar diyor. Yani eleştirdiği şey ne? Bunlar işte Allah'ın irade etmesinden, dilemesinden Allah ancak hayrı diler, herkesten hayrı diler. Diyor. Diyorlar. Değil mi? Ha, bu ne diyor? Hayır, arkadaş bütün her şeyi, kadrim, şey, her şeyin var edicisi, her şeyin sahibi olan Allah, her şeyi yaratandır. Yani imanı da yaratandır, küfrü de yaratandır. İmanda muhabbeti vardır ama küfrü de yoktur. Yani Allah'ın koyduğu kural gereği olay bu şekildedir. İşte siz şimdi sadece e, yani kafirden imanı diler derseniz, kafirde küfre girerse o zaman ne olmuş? Kafir Allah'ın iradesine galebe çalmış olur gibi bir anlam çıkar ki bu da yanlıştır demek istiyor. Feinkıyla şayet şöyle denirse ve söylenirse, şöyle iddia edilirse yeşkul ala yani sizin bu dediğiniz şey eee kavlullah yani Allahu Teala'nın şu sözüyle sıkıntı oluştur. Nedir o? İşte Enam suresi 148. ayet. Teykulu'l-lidine müşrikler diyecekler ki lahuşa Allah dileseydi ma eşrakna ve la abana. Yani biz ve babalarımız şirke batmazdık. Şirk günahına girmezdik. Wala harramna şeyin, herhangi bir şeyi de haram kılmaz diyecekler. Yani yukarıda bahsettiğimiz sizin bu şeyle e bu ayet çelişmiyor mu? diye bir karşı soru geliyor. Ve <gülüyor> kavlullah yine şu ayeti kerim. Ve qala'llezine yine müşrikler. Yani günahını işleyenler derler ki lev Allahu Allah teala şeydi ma abadna min duni ondan başkasına e, kulluk etmezdik. E, min şeyin e, yani ondan başka yani ondan Allah'tan başkasını e, bir rab olarak tanımazdı. Nahnu ve la biz ve babalarımız eee ve harramna min dunihi min ve hiçbir şeyi de ne yapmazdık? Haram kılmazdık. Ve kavlu teala yine şu ayeti kerime. Lev şa'er rahmanu Rahman dileseydi ma abednahum. Biz o kutlara e, şey yapmazdık. Ne diyelim? Kulluk etmezdik. Ma lehum bizlerike minibin. Halbuki yani bu adamların bir bilgisi yok diyor. Yani Allah'a şey yapıyorlar. Topu tacı atıyorlar. Yani faturayı tabi deneyim Allah'a kesiyor. Bunların bir bilgisi yok. Inhum illa yahrusune. Bunlar ancak yalan söylüyorlar. Ey yücedi bu ne? Yalan söylüyor. Ey ne? zanlarına tabi oluyorlar. Yani buradaki zanla kasıt ne? İnsanı yanlışa götüren zan. Ve yetevehmu ne? diyor. Tam yani hayal kuruyor. Fakat zemmehumullahu. Allahü Teala onları yeriyor. Zemme diyor şu itibarla hayse cealü şirk ne yapıyor bu adamlar kaylen minhum yani onlarda ortaya çıkan şirk günahını Allah'ın dilemesine bağlıyorlar. Allah'ın dilemesine bağlı. Ve كذلك yine Allahu Teala zamma iblise iblisi de eee yeriyor, zem ediyor, eleştiriyor haysu şu itibarla eddafe'l ila Allah Teala izqale şöyle diyerek şeytan yani saptırılmasını doğru yoldan ayrılmasını izafe ediyor Kim Allah bime igveyteni ya Rabbi sen beni böyle ne diyelim saptırdın yanlış yola düşürdün o zaman ben de ne yapacağım le uzeynen lehum fil ard ben onlara kötülükler, yani kullarına, insanlara ne yapacağım? Günahları süsleyeceğim. Sen bunu yaptığından dolayı gibi bir şey var, bir ifade var. Vel cevap. Şimdi buna karşı cevabımız şudur. Ennehu enkere aleyhim delike. Yani e, onları inkar ediyor. Yani onların dediklerini kabul et. Niye ne çünkü onlar ihdat çoğu bir mesihetiği alar çünkü onlar Allah'ın dilemesini rızası ve sevgisi olarak delillendiriyorlar. Bakalı diyorlar ki ne ukeri zalike yani bunu kötü görse de kerih görse de ve sakatahu lima ne diyelim ve sakatahu yani kötü görseydi buna öfkelenseydi lemaşa dilemezdi diye ifade ediyorlar. Yani rıza ve muhabbetiyle ilişkilendiriyorlar Allah'ın meşiyeti diyor ayette. Fecealu meşiyetallah'ı dolayısıyla Allah'ın dilemesini neye delil olarak kabul ediler? Rıdahu Deliyle i Rızasının delili olarak görüyorlar. Yani meşî sadece rıza e, anlamıyla tahsis ediyor. فَرَدَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Halbuki allah Teala böyle bir bakış açısını reddedir, kabul edilir. فَلَا يُنَافِي قَوْدُهُ تَعْلَى allah Teala'nın şu sözü de bunu olumsuzlamaz diyor. وَلَوْ شَاءَ Rabbuke, Rabbin dileseydi yani kuralları o şekilde yazsaydı anlamında لَاَمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzündeki herkes iman eder. Kullum, hepsi. Şa Allahu, pardon atladık herhalde evet neredeydik? cemiyah, hepsi iman eder ve kavlu yine şu ayet-i kerime velakin ihtilafu onlar ihtilafa düştüler ve minhum onlardan vardır ki men amene ve minhum men kefere o insanlardan iman edenler vardır küfre girenler vardır ve lev şa'allahu Allah dileseydi savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Yani Allah insanı neye yazgılı kılmıştır? Tercih yapabilen bir kul olmaya yazgılı kılmıştır. Diyor. Bundan dolayı onlar onların tercihlerini kullanabileceği bir imkanı var etmiştir. Yani Allah'ın işte yani iyiliği de kötülüğü de yarat, yaratması bunun teminatıdır anlamında e, ifade ediyor. Onlar tercihleri itibariyle tamam iyi veya kötü oluyorlar. Diyor. Dolayısıyla e, burada bunların konuyu Allah'a fatur etmelerinin hiçbir şey yoktur. Diyor. Anlamı yoktur. Allah'ın iradesi, meşiyeti sadece rızası ve muhabbeti anlamında alınamaz diyor. Bunun bir şeyi vardır, hikmeti vardır diyor ve bunu da biraz sonra açıklayacak. Vel hadisü sahihu allazi ittifak alayhi selef ve Yani e, gerek selef ulemasının, gerekse de halef ulemasının ittifak ettiği sahih bir hadiste bu bağlamı ifade etmektedir diyor. En <gülüyor> Allahu, Allahu Teala'nın dilediği kani olur. وَمَا لَمْ يَشَعْ Dilemediyse لَمْ يَكُنْ Olmaz. وَلَقَدْ أَحْسَنِ الْقَائِلُ Yani şu beyti söyleyen ne kadar güzel söylenmiş. Nedir o? فَمَا شِعْتَ كَانَ Senin dilediğin olur. وَاِنْ لَمْ اَشَعْ Ben dilemesem bile bir kul olarak ben dilemesem bile Ya Rabbi senin dilediğin olur. وَمَا شِعْتُ benim dilediğim, illem teşe, eğer sen dilemiyorsan, mem yok, olmaz. Ne kadar güzel söylemiş diyor. Vakat ucibe, yine şöyle e, cevap e, verilir. Enker yani onların şu şeyini kabul etme. Nedir o? İtikadevun. Şu inançlarını kabul etme. Enlemesi At-Allahi delilun ala emrihi yani Allah'ın dilemesi onun emretmesine delildir. Yani buradaki e, kavramın sıfatı tahsis edilmesine eleştiriyor. Dikkat edin, Yani Allah bunu kabul etmiyor. Böyle bir şey. Ve enker aleyhim evv enker aleyhim veya şunu da kabul etmiyor veya muaradet şerrihi ve emrihi. Yani e, onun şeriatına, emrine karşı durmayı da e, reddediyor. Ki elledi ersele bihi rusulehu. Yani peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği emrine, şeriatına karşı durmayı da ne yapıyor? Kabul etmiyor. Ve enzele bihi kütübehu bi gadaihi ve kaderih. İşte e, onun indirdiği kitapları işte kazası ve kaderiyle kütübehu gönderdiği şeyi tamam mı? işte bu emre şeriatına karşı durulmasını da kabul etmiyor. fe el meşiyetel amete tamam Genel olarak dilemeyi dileme sıfatını bunlar ne yapıyorlar? dafiyaten lil emri. Sadece emre sevk eden bir şey olarak anlıyorlar. felem <gülüyor> kuru, şunu da zikretmiyorlar. El-meşiyeti ala cihetik tevhid. Yani tevhid cihetinden, bakımından meşiyeti zikretmiyorlar. Ve innama zekaruhu onu söyledikleri, zikrettikleri şey nedir? Muarudine biha li emrihi. Yani emrine karşı duran bir şekilde zikrediyorlar. Da bihi li şer'ihi. Şeriatına Karşı duran, onu devreden çıkaran bir şekilde zikrediyorlar. Ne gibi? Kefi'l-Zenatikati. <gülüyor> Zındıkların yaptığı gibi. Fiili gibi. Ve cuhalil melahideti. Cahil inkarcıların fiili gibi. İzâ umirû evnuhû Onlar emredildiklerinde veya nehyedildiklerinde yasaklandıklarında bil <gülüyor> kaderi. Neye sığınıyorlar? Kader'e sığınıyor. Kader böyle. Fikrine sığınıyorlar. Vakat Hocam işte, metni aşağı, aşağı indirebilir misiniz? Tamam. Eyvallah. Ee, vakat İhtetçe mesela diyor. Örnek verecek şimdi. İhtetçe sarikun ala Ömer radiyallahu anh'u bil kadir. Hırsız ne yapıyor diyor? Hazreti Ömer'e kaderle delil getirmeye çalışıyor. Ne diyor işte hırsız? Yani Hazreti Ömer'i niye çaldın? Ya ne yapalım? Allah kaderimizi yazmış. Onunla çaldım. O nedenle çaldım. Gale, Hazreti Ömer'de ne diyor? Fe enâ akdâv yedekâ ikadâ illâhi ve kaderî. Ben de senin elini o zaman neyle kesiyorum? Allah'ın kazası ve emriyle kesiyorum. Diye ifade ediyor. <gülüyor> ve şahidü لذلك fil ayet ve şu ayeti eee getiriyor kezalike eee keddabe'llezina min qablihim sizden öncekiler yalanladılar hatta ne zamana kadar sabu sana yani e, bizim azabımızı tadana kadar tadınca anladılar ne oldu kul peki de halin dekum min ilmin yani sizde bizim bilmediğimiz işte Allah'tan verilmiş bir bilgi de mi var böyle söylüyorsunuz. Fe tuhricu bize böyle karşı çıkarıyorsunuz. Intettabe'una illa zanna. Onlar ancak zanna tabi olurlar ve entum ve in entum illa tahlusuna. Siz ancak yalan söylüyorsunuz diye e, ayeti de burada delil olarak geçiyor. Vel Bütün bu konuştuklarımızdan ortaya çıkan şey Bunların yaptığı nedir? Anne kavlehu bunların görüşü, sözü bütün bunların hepsi hasılası, kelimetü hakkın hak kelimesini kullanıyorlar. Kuride bihal batır Batılı kast ediyor. Hak kelimesiyle batılı kastetmektir. Bunların yaptığı. Bu e, yanlıştır diye ifade ediyor. Ve emme kavlu İddisi gelince, Rabbim bime alıveren, yani ya Rabbim beni sabtırdığın şeyle, kainlema zemmə aleyhhticacihi bil qaderi. Yani kaderi delil getirmesinin açısından zemmetme yerine vardır. İtirafi bil qaderi ve ispatilehi lahu. Yani kadere inanması ve ispat etmesi bakımından, yani ne yapıyor? Kaderi kendi bir şeyi var, anlayışı var. Bunu delil getir. Ve lihaza diyorlar ki, bu nedenle diyorlar ki, innehu o a'rafu billahi min al minen ee, işte Allah'ı en iyi bilendi. Bu ee, tezleden li mutabakati davliyi subhanehu. allah Teala'nın şu sözüne uyması bakın. Yubillullahu men yeşâ. Allah dilediğini saptırır. Ey adla, adaleti gereği. Allah koyduğu kural gereği. Yani kulun e, yanlışı da tercih edebilme imkanını vermiştir. Adaleti gereği. Bunun teminatı Allah'tır. Ve yehtî men Dilediğini de e, ne yapar? Hidayete erdirir. Ey o Cömertliğinden dolayı. Cömertliği Allah'ın e, iyiliği tercih ettiğini ve insanlardan da bunu beklediğini gösteren bir şeydir. İfadedir. Ee, adaleti de yani kötülüğü bir imkan olarak koydu ama e, kulunun da bunu tercih etmesini istemediğinin teminatıdır. diyebiliriz. Ve kavlu Teala yine Allah Teala'nın şu sözü men yehillâhu kim Allah doğru, pardon, Allah kimi doğru yola iletirse mühtedi, o doğru yola ulaşmıştır. Ve kavlullah Teala yine şu ayet-i kerime: "Vemmen yudlilillahu Allah der ki kimi saptırırsa femalehu onu doğru yola ulaştıracak bir kimse yoktur." Evet. Ve ma kavlu Adem'e fi cevabi Musa Aleyhisselam. Ee, Hazreti Adem'in Hazreti Musa'ya verdiği cevaba gelince yani böyle bir hikaye anlatılır. İşte e, Hz. Musa ile Hz. Adem melekut aleminde karşılaştıklarında Hz. Musa işte yani niye günah işledin? İşte işlemeseydin şöyle biz bu hallerde olmazdık falan şeklinde bir hikaye anlatılır. Burada işte Hz. Adem'in sözü etelûmunî yani beni ayıplıyor musun? alâ emrin yani şundan dolayı yani Allah'ın benim için Yazdığı kural olarak belirlediği bir şeyden dolayı mı beni ayıplıyorsun? Pembe bir <gülüyor> bu şuna bina edilir. Enel itiradı alel aasi. İtiraz edilen yani günahkara itiraz ol. <gülüyor> Badet tevabetihi ve ucui ile taati. Ne diyelim? tevbesinden ve itaate tekrar dönmesinden sonra burada itiraz günahkaradır. Ve enlelouhi ne izin işte bu durumda en yetealle kadil kadayıval kaza ve kaderli ilişkili olur. Belli ihtiyaçu muhtaç olur, muhtaçtır. En yataqide şuna inanmaya muhtaçtır. Enle maviyetahu onun günahı. Kanet muqattar eten, قبل خلقي, önce takdir edilmiştir Ve لَيسَ لَهُ حِينِ yani o fiili yaptığı zaman değildir. قبل تحققی توبتیی, yani tibbesi gerçekleşmeden önce en yeteşebse, yeteşebse bil qaday ve qaderi fi qadiyeti, yani onun o ne diyelim e, yargısını de kaza ve kaderle açıklamaya çalışması e, ve tevbesinin çalışması itibariyle tevbesi gerçekleşmezden önde e, direkt o fiile e, kastetmesi değildir. Yani bu yaratılmazdan önce yani belirlenmiş bir kuraldır demek istediğini söyleyebiliriz burada arkadaşlar ve nehu o durumda kel muaridi nehi subhanahu an masiyeti yani Allahu Teala'nın günahtan nehyetmesine muarız olur karşı olur ve em emri, ve emri bi ve e, itaat emrine de e, muarız olur ve rahat radde yani Allah'ın koyduğu kuralı kazasını değiştirecek bunun aksine, bunu aksine çevirecek bir kimse yoktur. وَلَا li لِحُكْمِهِ Allah'ın hükmünü takip edip değiştirebilecek kimse yoktur. galibe li emrihi Allah'ın işine galibe çalacak. Tamam mı? Onun gibi bir şeyi, bir kuralı koyabilecek, var edebilecek hiçbir kimse yoktur. Yani burada arkadaşlar, bu satır aralarından şunu çıkarabiliriz. Yani aslında vurgu yani İmam-ı Azam'ın da vurgusu bu. Allah'ın koyduğu kural. Bu kuralı hiçbir kimse değiştiremez. Hiçbir kimse bunu belirleyemez. Tamam mı? Bunu Allah belirler. Akul bu kurallar içerisinde bir takım şeyler yapabilir ki Allah'ın belirlediği sınırlar da bunlardır. Bu da kulun burada yaptığı şeyde ne oluyor? kesp oluyor. Demek istiyor. Ve an vehbi ibni münebbihin vehbi münebbihten nakledildiğine göre <gülüyor> ennehu kâle demiştir ki nazar fil kaderi kader konusunda düşündüm fethayyertu şaşırdım. İşin içinden çıkamadım. nazar fihi yine düşündüm o konuda fihi fethayyertu yine çok şaşırdım. İşin içinden çıkamadım. Ve sonuç itibariyle şuna ulaştım ve وجدت أعلم الناس بقضيه yani kader mevzusunu en iyi bilen insanın eksihim anhu yani on o, yani ondan konuşmayan onun hakkında konuşmayan söz söylemeyen o konu hakkında tartışmaya girmekten çekinen insan olduğunu gördüm bu kader meselesini en iyi bilen insan budur diye düşünüyorum bu ehlen nasi insanlardan cahili kimdir Bil kaderi, kader konusunda antakahu fî. bu konuda çokça konuşandır. Ulaştığım sonuç bu diyor. Ve yu'ayyidu kavluhu Aleyhisselam'u Hazreti Peygamber'in şu sözü de onu teyit etmektedir. Nedir o söz? Ve iza zikiral yani kader konusu konuşuldu zaman, zikredildiği zaman فَاَمْسِكُوا. Kaçının yani o konunun tartışılmasından kaçının. Yani an beyan hakikati yani bu bunun bu hakikati yani bu Allah'ın işte kaza, kader sıfatının e, gerçekliği nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl gerçekleşiyor? Nasıl işliyor? Bunun açıklamasından e, kaçının anlamında. La'anil imani bihi ve hakkiyeti. Yani ona iman etmek. Onun gerçekliğine iman etmekten değil de yani o sıfatın e, gerçekleşme biçimi nasıl oluyor? Bundan kaçınma. Mesela başka bir şeyle örnek verelim. Şimdi vahiy diyoruz. Vahiyin Hazreti Peygamber'e ulaşma süreci. Bir de vahiyin sonucu olarak ortaya çıkan Kur'an-ı Kerim. Ha, yani insanın idrakına kapalı olan alan nedir? Bu Vahiy sürecinin sonucu ortaya çıkan Kur'an-ı Kerim mi? Yoksa vahiy süreci. O konuyu bilmeniz mümkün değil. Ama Kur'an-ı Kerim'i bilebilirsiniz. Yani sizin üzerinde düşüneceğiniz nokta bağlam burasıdır. Demek istiyorum. Evet. Ve emme kavluhu teala yine allah Teala'nın şu sözüne bakacak olur isek ve in tusibuhum hasenetun eğer size bir iyilik isabet eder ise yani iyilikle karşılaşırsanız yekulu derler ki onlara işte demiş, bu Allah'tan gelmiştir. fel asahu, doğrusu en doğrusu ennel murada bil haseneti. burada iyilikle haseneyle maksat buna burada, burada en nimet. nimet olsa gerek ve bis seyyiyeti kötülükten maksat ise el beliyyetu ve hala musibet sekte olsa gerek. Fe la hucce lenâ ve le aleynâ. Yani bizim lehimize, aleyhimize burada bir hüccet, delil yoktur diyor. dendi ki diyor el hasenetu ettaat. Burada iyilik itaat anlamında. Ve seyyatu fetlikte el masîr. Kötü e, günah günah anlamında. Ve mahazen bununla birlikte فَلَيْسَ لِلْقَدَرِيَّتِ اَنْ يَحْتَجُّ بِقَوْمِهِ Taala. <تَعلى> yani şimdi, e, yani kaderiyenin, allah Teala'nın şu ayeti delil getirmesi mümkün değildir. Hangi ayet? وَمَا أَسَابَكَ مِنْ سَجِّئَتٍ فَمِنْ Yani sana eğer bir kötülük geldiyse, bu senin kendindendir. Ayetinin bu bağlamda bize karşı delil getirmesi doğru değildir. Beynuhum yaqudun diyorlar ki in fihi lel abt hasenetu ee, kanet av yani ister iyiy olsun ister kötü olsun minallah Allah Teala Bu -Kur kuran Kur'an-ı Kerim kat ferraka beynehum Bu ikisinin arasını ayırıyor diyor. Ve hum fakat bunlar ne yapmıyorlar ayırmıyorlar Ve subhanahu allah Teala şöyle buyuruyor, Kul de ki, indillahi. Bunların e, hepsi Allah, Allah'tandır. Ve cealel hasenati min indillahi. Bütün iyilikleri Allah'tan gelen bir şey olarak burada ifade etmekte. Aynı şunun gibi, kema cealel seyyiat min indillahi. E, kötülüklerin de e, Allah'tan olduğunu ifade ettiği gibi. <gülüyor> yani bunu söylemiyorlar. Ne de söylemiyorlar? Fil amal. Ameller konusunda, fiiller konusunda söylemiyorlar. Nerede söylüyorlar? Diyor, vel fil cezayı. Sadece karşılık söylüyor. Fiillere gelince başka konuşuyorlar. Evet. Herhalde siz de yoruldunuz. Hocam ilerlet demiyorsunuz. Ben 108'e kadar geleyim diyordum ama bakalım şu diğer bir sayfaya geçeyim, ondan sonra bakalım. Ve ama al evveli. Şimdi birinci anlama gelir ise. فَفَرَقَ سُبْحَانَهُ بَيْنَ الْحَسَنَاتِ ve هُمْ نِيَامُ وَبَيْنَ السَّيَّاتِ الَّتِي هِيَ الْمَسَائِبُ Allah teala nimetler anlamındaki iyilikler ile musibetler ve öfke anlamındaki kötülüklerin arasını ayırıyor diyor. فَجَعَلَ min مِنَ bunu Bunlar Allah'tan وَهَذ۪ي مِنْ نَفْسِنِسَانِ Yani ilkini Allah'tan, diğerlerini de min مِنْ نَفْسِنِسَانِ İnsanın kendisinden bir şekilde ifade ediyor liann alhasanatu mudafatu ila Allah iyilik Allah'a izafiyettedir edilir. ve ahsanu biha en iyi şeydir min kulli ve Her açıdan en en, en güzel şeydir ve amma seyyatu gelince fehi feva inma yakhluquha li Allah bu kötülüğü tercih ettiği sevdiği için değil bir hikmetten ötürü yaratmaktadır yani o Hikmette nerede e, mündemiştir? imtihan kavramında. Veya bir itibari tıpkı hikmeti min Bu da e, yani onun ihsanından kaynaklanan e, hikmeti bakımında. Fıinal Rabb Subhanahu wa Taala yaf'alus aslında öz itibariyle Allahu Teala kötülük yapmaz yani kötülüğe imkan vermesi de aslında e, bir iyiliğe sebep olması bakımındadır. Bel fa'la bel fiilu kulluhu allah Teala'nın bütün fiilleri husdun ve hepsi iyidir ve güzeldir. Ve bihada ve lede bu bağlamda bir hadis varit olmuştur, gelmiştir el-hayru kulluhu biyadik yani bütün işte hayır sendendir ve şerru yani kötülük sana izafe edilmez ey fe inneke la tahluku şerra mahtan yani sırf kötülük kötülük diye yaratmazsın yani sırf kötülük kötülük ortaya çıkarsın diye yaratmaz böyle kulle ma senin yarattığın her şey, fefiye yarattığın her şeyde hikmetin bir hikmet vardır, bir itibarı yakun hayran. Yani nihai anlamda hayırla sonuçlanması için hayır bakımından bir hikmet var. Yani kötülüğün vasıtasıyla kul neyi bilir? Yani böyle bir açıklama getirilebilir, iyiliğin kıymetini ne olduğunu anlar. Bu da bir hayırdır anlamında. Ve ancak Kat Yakunu Şerrem Libadil Nesi? Yani halbuki bu bazıları için bir kötülük olabilir. Bazen Şerun Cüz-i Gün bu kısmi bir kötülüktür. Külli anlamda bir şey değildir. Fakat ama Şerun Külli Külli anlamda total yüzde yüz kötülük. Yani, Şerun mutlak mutlak anlamda bir kötülük. Buna görece Rabbü Teala menzeh'un zalike. Allah Teala böyle bir şeyden kesinlikle menzehdir. Ve buradan hareketle قال Abu Madyan, Abu Madyan el-Magribi Abu demiştir ki la ten olan yanlışı inkar etme. Onun arkasında bir takım şeyler olabilir. Evet arkadaşlar yoruldunuz mu? Burada bırakalım mı? Yoksa e, başlığa kadar gelelim mi? Evet Ahsen ne diyorsun? Sen arkadaşların adına konuş bakalım. Orada mıyız arkadaşlar? Evet hocam. Buradayız hocam. Ne yapalım bırakalım mı devam edelim mi? Siz yorulmadıysanız devam edelim hocam. Yok. Ama yorulduysanız. Yok yorulduğum yok. Yani başlığa kadar gelmeyi istiyorum ama yani çok mu uzatmış oluruz diye düşünüyorum ya. Yani. İsterseniz şöyle yapalım, yani e, bu ikinci mana diyor, tamam mı? İkinci manaya kadar, yani birinci manadan kastettiği şeydi, e, dikkat ederseniz. E, yani bu iyilik, kötülük, yani iyiliğin nimet e, anlamında kullanılması, Allah'ın nispeti e, bağlamında. ikinci İkinci anlam, e, anlama geçelim, yani bu birinci anlamı bit, e, bitirelim. Bir, bir nevi konu başı olur. Burada bırakalım isterseniz. Olur mu? Olur hocam. Evet. Şimdi bu paragrafı da okuyup, okuyup bitirelim. Ve lehada bu nedenle la yudafu eşşerru ileyhi mufreden yani başlı başına e, tekil itibariyle tamam mı? Mahza kötülük, Allah'a ne yapılmaz? izafe edilmez, nispet edilmez. Bel imma en yedhule en yedhule fî umumil mahlukâti ke gelince, yani bütün, yani buna tamimul muradat da diye deniyor, yani e, ne diyelim, e, her şeye varlık verilmesi, bunların varlıklara varlık verilmesinin kapsaması Hı. bağlamına gelince işte ayette nasıl geçiyor? Ke kavlihi Allahu haliqu kulli şeyin. Allahu Teala her şeyin yaratıcısıdır. Ve kavluhu Teala yine Allahu Teala'nın şu ayeti kul de ki min indillahi Tüm hepsi Allah'tandır. Ve imma en yudafa ile sebebi. Yani e, sebebe izafe kegavli itaat min şerri ma yaratmış olduğunun dikkat, yaratmış olduğunun şerrinden işte sana sebebe izafedir. ve imma en yuhsefe fa'iluhu kegavli yani bazı yerde de faili düşürülür. ve enna la nedri bilmiyoruz, eşerrum uride bi men fil ardi yeryüzündekilerle kötülük mü isteniyor? Hem bak burada da fail belli. Erade bihim Rabbumurşed. Allah onlar için hayır mı diyor? Aslında yani burada bize bir edep öğretiliyor noktasına getirecek. Tenkîlâ şöyle denilirse Eyfe ve Yani şunların birleştirilme yönü nasıl olur? Kul kullun indillahi. peki bütün nefsi Allah'tandır ve beyne femin nefsi bu da sen nefsimden yani kötülük insanın kendisindendir. Ucibe şöyle cevap verilir ki enel hisbe cedbe işte kısıp verimlilik bereket cedb verimsizlik çoraklık ve nusrete vel işte yardım başarıya ulaştırma işte yenilgi kullahu kullahu Tüm bunlar Allah'tandır. Ve ma acabak min siyeti, ou mehneti, ve beliyet. Yani ey beliyetin ve be ey mehnetin ve beliyet. Yani sana, yani karşılaştığın kötülük, sıkıntı, tam bela, sebizen bir nefsi Yani senin günahından ötürüdür. Hukümetindeki yani sana bir ceza olarak ve kefaret. Yani kefaret olsun diye. Kema gale Teala. allah Teala'nın buyurduğu gibi. Ve ma min musibetin yani karşılaştığımız bir kötülük ve bima kesebet eydikum. Yani sizin yaptık, yaptıklarınızdan dolayıdır. Ve yahu anke kesirin. Allah çoğunu affeder. Bu, al-Elman el-Eveli, el-di, olan Yani, <gülüyor> yani bu birinci anlamda, yani en güvenilir anlamda, en güvenilir olarak söyleyebileceğim şey budur diye ifade ediyor.